Ticaret dengesini sağlamak için, merkezi Çin hükümetinin, Çin hükümetinin para birim değerini yapay olarak, yani kasıtlı olarak düşük tutması gerektiğini biliyoruz. Ve bunu yapmak için aslında para basabilir ve bu parayı Amerikan dolara almak için kullanabilirler. Yuan'ın arz miktarını ve dolara olan talebi arttırırlar. Kendi para birim değerlerini düşük tutarlar. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Yuan'la satın aldıkları gerçek dolarları ne yapıyorlar? Aslında istemedikleri o dolarları ellerinde tutmuyorlar. O paradan bir çeşit kazanç elde etmeyi tercih ediyorlar. Yani bir depoda, bir kasada bütün parayı saklamaktansa bu parayla Amerikan hazinesinden aldıkları bonoları Amerikan hükümetine borç olarak veriyorlar. Yani bastıkları o Yuanlar Amerikan'ın hazinesine gidiyor. ABD hazinesi Çin Merkez Bankası'na hazine bonosu veriyor. Bunlar hazine bonoları. Şimdi bunun etkisi ne oluyor? Çin Bankası açık bir şekilde görüldüğü gibi kendi parasıyla kazanç elde ediyor. Bu, ABD hükümetinin borçlarını finanse etmeye yardım ediyor. Ama daha ilginç olanı, bu hazine bonolarına artan bir talep oluşturuyor. Peki bu ne yapıyor? Yani bu neye sebep oluyor? Eğer bir şey için talebe arttırırsanız, bu aynı zamanda onun fiyatını da arttıracaktır. Yani hazine bonolarının fiyatları artacaktır. Fiyat arttıkça ne olur? Hükümetin faiz miktarı ödemek zorunda olduğu borç yüzünden azalır. Diğer videolarda bunu daha derinlemesine açıklayacağım. Şimdi faiz düşer. Bu da Amerikan hükümetinin borçlanma masrafının düşmesi anlamına gelir. Bu aynı zamanda genel borç masrafının gösterge faiz oranı. Yani genelde bu, Amerikanın borçlarını finanse eder. Devamında da Amerika Birleşik Devletleri'nde borç azalır.